Tavşancıla hakim bir tepede de yeşillikler için de mezarı bulunan bu değerli vatan evladına vefa borcumuzu ödemek için mezarı başında ruhuna Fatiha okuyoruz. burası Yahya Kapitan'ın yakalandığı yer. O dönemdeki zalimlikler, ilk Türkiye'nin kuşatmaya başladığı dönemler. 1920'de İngilizlerin kuşatması ve ardından Yunanların kuşatmasıyla milli mücadelenin başladığı nokta burası. Sadece burası değil, Dilovası, Çerkeşli, Demirciler, Köseler bu malek bir bütün olarak, bu bölge bir bütün olarak burada bu mücadeleyi başlatmış ve çok önemli bir yer. Yiravası Taşancı Mahallemizin önemini ve burada e, milli mücadelenin başlangıç olan yerini halkımıza da bu tarihi anlatmamız lazım. Çünkü o dönemler İngilizler Yunanlar e, İstanbul'u kuşatırken e, buradan aynı zamanda Anadolu'ya açılan kaçış noktasıydı. E, diğer her taraflar kuşatılmıştı, bir tek kaçış noktası burasıydı. Burası da o dönem e, Kuvai Milli Hareketinin komutanı. Yahya Kaptan öncülüğünde bir bölgeydi. Çok önemli bir bölge. Burası aynı zamanda gelişecek çok güzel bir tarihi Osmanlı köyü. burayla ilgili şu anda 60'ın üzerinden öyle bir ev çalışmalarımız bitti. İnşallah önümüzdeki Nisan ayından itibaren ihalesi yapılıp burayı turizme kazandıracağız.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 Yaya Kaptan, o yıllarda Mustafa Kemal Paşa'ya karşı derin hayranlık beslemeye başlar. Kurtuluş mücadelesinde ülke kan ağlamakta, işgal güçleri, yanlarına azınlıkları da alıp halka eziyet etmektedirler. Bu durum çok geçmeden halkta milli bilincin, kuvvayi milliye fikri ve ruhunun uyanmasını sağlar.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 Yahya ya Kaptan, Tavşancılı sırtlarında, Tarihi Akıncılar Mezarlığının yakınında, Selvi Ağaçlarının altındaki Anıt Mezarında ziyaretçilerini beklemekte. Burası Kuvay Milli Hareketi'nin başladığı Karargah Yahya Kaptanın haberleşme Karargahı. Biz bölgede zaten restorasyon çalışmalarına hızla devam ettiriyoruz. Burada bakanlığımız, hükümetimiz, bakanlığımız konuya zaten el attı. İnşallah burayı bir an önce hayata geçireceğiz. Milli mücadelenin başladığı nokta. Milli mücadelede daha çok burada mücadelenin, ilk mücadelenin yapıldığı yerler. 1920'lerde ilk İngiliz kuşatmasında olan bölgedir burası. Burası Yunanlıların ilk yine gelip de buraya işgal etmeye çalıştığı bölgedir burası. Yine İstanbul'u kuşatırken Anadolu'ya kapılan, açılan ilk bölgedir burası. Ve herkesin bu konu üzerinde eğilmesini, tarihimizi daha da çıplaklığıyla ortaya çıkarmasını ve bunu gelecek nesillere aktarılmasını talep ediyoruz. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunların önceliğinde biz bu eseri buraya olduk. Daha heyecanlıyız, tarihimiz ön plana çıktıkça şevkimiz artıyor, daha iyisi yapabiliriz diye gelecek nesillere bunları bırakmak adına çok heyecanlıyız. Ve bu eserimize kazandıran Büyükşehir Belediye'mize de çok teşekkür ediyorum. Çok eski bir cami ve eski alfabeyle dikkat ederseniz yazılarda hep eski Osmanlıca var. Tavşanlıcanın ilk camisi tarihi çok geçmişe dayanıyor. Burası yine Dilovası Tavşancılığımızın geçmiş tarihini yansıyan çok önemli bir konak. Hacı Süleyman Erol Konağı burası. Burası Yahya Kaptanı Mezarı, biz her sene 8 Ocak'ta anma programları düzenliyoruz. Dilovamızın Demirçiler Köyü. burası Osman Gazi tarafından yapılan kurulan ilk köyümüz. Daha doğrusu kurulan vakfın adı. İsmi de daha önce burada dolanma var. Tersane vardı Dilovası'nda. Bu tersaneden burada köyde gemiciler kalıyordu. buradaki ismi de buradan almaktadır. muhteşem bir konak. Tarihi geçmişi 150 yıla dayanıyor. Burada yine büyükşehir belediyemiz e, halkımıza, halkımıza kazandırdığı Kendilerine, Kendilerine çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Halkı açacağız, Halkı açacağız burayı. E, şu anda içerideki tüm eşyaları e, bitirdik. bitirdik. İlkeç olan her şeyi İlkeç tamamladık. Şu anda halkımızı açacağız. E, iki, i̇ki, konak iki, iki ayrı bölümde. Bir, bir erkekler bir ve bayanlar bölümü iki ayrı bir, bir bölüm var. Bölüm bölüm var. Bir burayı el sanatları, bayanlara yönelik e, burada halı dokuma tezgahları olacak. Yine e, diğer tarafta da erkeklere yönelik yine sohbet odaları, e, kütüphane olacak e, muhteşem bir yer.